Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Bu videomuzda sizlerle birlikte dijital müzik platformu Deezer'a derinlemesine bir bakış atacağız. Uygulama üzerinden göstereceğiz. Aynı zamanda bilgisayar tarafında da yine bazı özellikleri olduğunu size anlatacağız. Ve platformla ilgili merak ettiğiniz her şeyi sonucunu bu videoda görebileceksiniz. Şimdi gelin hep beraber bakalım Deezer bizlere neler sunuyor. Herkese merhaba arkadaşlar bu girişten sonra hemen Deezer ile ilgili bazı bilgileri vermek istiyorum size. Dünyada aylık olarak 16 milyon kişinin kullandığı Deezer'da yaklaşık olarak 56 milyondan fazla şarkı var arkadaşlar. Gerçekten de platformu kullanmaya başladığımdan beri ki ben yaklaşık 3 aydır filan kullanıyorum ve Türkiye'de yaklaşık 3 ay önce filan giriş yaptı. Ee, Birçok müzik var. Hatta bulamadığın müzik neredeyse yok. Hani böyle çok eskilerden, 90'lardan, 80'lerden, 70'lerden, 60'lardan birçok müzik bulabildiğimiz gibi. Aynı zamanda hani böyle çok bulunması zor bazı parçaları da ben yine burada buldum. Hatta mesela Battlefield 1943 oyunu vardır. Belki aramızda bilenler vardır. Onun oyun müziği bile yine Deezer üzerinde var arkadaşlar. Şimdi Deezer servisini farklı farklı platformlarda kullanabiliyorsunuz. Tabii ki ilk akla gelenler mobil cihazlar. Hem Android hem de iOS sürümü var. Biz bu videoda sizlere Android sürümü üzerinden anlatacağız ama iOS sürümün olduğunu da söyleyelim. Aynı zamanda sadece bu cep telefonlarında veya mobil cihazlarda değil arkadaşlar. Bilgisayarda da özel olarak Windows üzerinde mesela Windows uygulaması var. Bunu da yine kullanıp Deezer'i Orada müzikleri dinleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Aynı zamanda e, bağlı olan otomobillerden tutun bazı ses sistemlerine ya da akıllı hoparlörlerden tutun da birçok cihaza kadar akıllı saatlere kadar birçok platformda da yine Deezer'ı kullanmanız mümkün. Ama biz e, ekran görüntülerimizin büyük bir çoğunluğunu e, Android uygulaması üzerinden aldık ve yine benzer şekilde Windows uygulamasından da bazı ekran görüntülerini videonun içinde sizlerle paylaşacağız. Şimdi gelin bakalım Deezer bizlere neler sunuyor? Hep beraber bir göz atalım. Evet arkadaşlar uygulamayı açtıktan sonra zaten bizim karşımıza bir ana menü geliyor. Burada aşağıda görüyorsunuz 4 tane farklı bölüm var. Müzik var. Burada takdir edersiniz ki müziklerimiz var. Daha önce çaldığımız müzikleri mesela yukarıda görüyorsunuz. Aşağıda senin için hazırlandı bölümümüz var. Burada şimdi birazdan çok güzel bir detay anlatacağım sizlere. Sanatçı ekleme özelliği var. Şimdi burada bu burası önemli. Neden? Buraya böyle beğendiğiniz sanatçılığı etkiliyorsunuz arkadaşlar. Eklediğiniz zaman... Bu algoritma var, biraz sonra onun detaylarını söyleyeceğim. Size o seçtiğiniz şarkıcılara benzeyen parçalar veya şarkıcılar öneriyor. Bu da güzel bir şey, bence hoş bir şey. Önerilen çalma listelerimiz var. İsterseniz Türe göre müzik dinleyebiliyorsunuz. Önerilen yeni çıkanlar var. Hani yeni çıkan şarkıları buradan görüyorsunuz. Mesela ne varmış? Dargın, Zeynep, Bastık varmış. Frisky, sürü şarkısı varmış. Mason'ın e, albüm, Ritim varmış. Tracks'ın filan filan böyle görüyorsunuz. Bir aşağı indiğimiz zaman da %100 senin için... Bazı şarkı listeleri var. Burada bitmeyen yaz, popüler çalma listeleri vesaire Böyle aşağı doğru iniyor arkadaşlar. ambiyansa göre müzik listeler ki birçok liste var. Bu listeleri dizinin editörleri oluşturuyor. Mesela Top Turkey diyor 100 şarkı. Top Worldwide 100 şarkı. Top 100 USA diyor mesela Amerika'daki 100 şarkı. Brezilya'daki, işte İngiltere'deki böyle gidiyor artık. Yani dünyanın çeşitli ülkelerinden listeler burada var. En çok çalınan albümler var burada mesela. Bunlar benim... Herhalde bu platformda en çok çalınanlar muhtemelen. Deezer orijinal müziklerini görüyoruz. O eski günler var. İşte 80'liler karışık. Ben dinlemiştim bunları. O yüzden bana gösteriyor. Böyle bu şekilde devam ediyor. Şimdi şovlar kısmına geldiğimizde ise aslında burası show dedi podcast oluyor arkadaşlar. Yerli ve yabancı birçok podcasti buradan izleyebiliyorsunuz, dinleyebiliyorsunuz. Buradan da hani biliyorsunuz podcast son dönemde çok popüler olan bir konuydu. Ve buradan da bu podcastleri görebiliyorsunuz. Favoriler tarafı önemli. favorilerde sizin... ...dinlediğiniz ve hoşunuza giden müzikleri görebiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela ben 8 tane sevdiğim şarkı varmış. Çok fantastik fantastik şarkılar da var burada görüyorsunuz şu anda ekranda. Bunları görebiliyorsunuz. Yani böyle çok sevdiğiniz şarkıları, favorileri eklerseniz orada istediğiniz zaman e, izleyebiliyorsunuz. Bir de arama bölümümüz var. E, arama bölümünde de işte buraya yazıp ismini yazıp şarkıyı bulabiliyorsunuz. Şimdi anlatmak istediğim şey şu, bunlar zaten bilinen özellikler ama... Flow diye bir özelliği var şimdi Deezer'ın. Bu Deezer'e has bir özellik ve başka platformlarda böyle bir özellik göremezsiniz arkadaşlar. Flow özelliği şu aslında akış demek. İngilizce'den doğrudan Türkçe'ye çevirirsek flow akış anlamına geliyor. Burada birçok parça sizin adınıza ve belli bir yapay zeka algoritma ve makine öğrenimi ile beraber sizin için size uygun olacak şarkılar seçiliyor. Az önce söylemiştim. Hani beğendiğim şarkılar diyorsunuz. Yani sanatçı ekleyebiliyorsunuz diyelim ki. O eklediğiniz sanatçılardan tutun da beğendiğiniz şarkılara veya çok dinlediğiniz şarkıların hepsinin bir algoritma ile beraber bu flow'a geliyor ve sizin bu dinlediğiniz şarkılar burada flow'da size bir liste olarak çalınıyor arkadaşlar. Ve bu flow'un gelişmesi birazcık size bağlı. Yani bana önerilen flowla size önerilen flow farklı olabiliyor. Buna dikkat etmenizi öneriyorum. Ve aynı zamanda sizin bu flow'u geliştirmenizde çok parça dinlemeniz, farklı farklı şarkıları listenize eklemeniz vesaire gibi çeşitli şekillerle gerçekleşmiş oluyor. Ben flow özelliğini çok beğendim ve sık sık da kullanıyorum. Ve hani fena da değil bu arada. Hani biliyorsunuz bu yapay zeka böyle her zaman çok işe yaramıyor. Ama burada gerçekten de işe yaramış. Ve sizin beğenebileceğiniz şarkıları da, ki daha önce dinledikleriniz de burada yine çıkıyor karşınıza ama ya sen bunu dinlemişsin, bunu da beğenebilirsin dediği türden şarkılarda yine Flow'da görüyoruz. Şimdi bir ilginç özellik daha var. E az önce arama bölümünde belki gördünüz. Bu hangi şarkı diye bir özellik var. Ben de bunu da çok sevdim. Çevrende çalan herhangi bir şarkıyı tanıdı. Biliyorsunuz böyle uygulamalar var. O anda çalan şarkıyı dinletiyorsun, size o şarkının ismini söylüyor. Ama ne yapmanız gerekiyor? O şarkıyı bir yerden bulup dinlemeniz gerekiyor. Deezer'de buna gerek yok. Zaten Deezer'ın 56 milyonluk bir şarkı arşivi olduğu için bu şarkı hangisini dinlettiniz zaman e, uygulamaya, şimdi açayım ben mesela, şu an son Cancher diyor, dinleniyor diyor, şu an bir müzik çalmadığı için tabii ki bulamayacak ama... Açtığınız andan itibaren o müziği buluyor ve siz de doğrudan Deezer üzerinden o parçayı çalıyorsunuz. Bence bu da büyük bir kolaylık olmuş. Ha, diyeceksiniz ki ya bunu yapan başka uygulamalar da var. Evet ama Deezer'in kendi içinde olması gerçekten de çok güzel olmuş. Deezer'in beğendiğim özelliklerinden bir tanesi de bu şarkıyı bulma özelliği oldu. Evet arkadaşlar e, az önce söylemiştik e, Deezer'ın aynı zamanda bağlı otomobillerle iletişim de kurabildiğini söylemiştik. Ve uygulama üzerinden de yani otomobillerde eğer bu özellik varsa doğrudan kullanılabildiğini söylemiştik. Bizim şu anda kullandığımız otomobilde böyle doğrudan bir özellik yok ama Bluetooth'ta bağladığınız zaman mesela şu anda çalan müzikleri ekranda görebiliyoruz. Hemen sevgili kameramanımdan rica edeyim ekranımızı çeksin. Buradan çalan müzikleri görebiliyoruz arkadaşlar. Mesela değiştireyim ben başka bir şarkıya geçelim. Bakalım ne olacak? Bir daha bir değiştirelim mesela. Böyle gördüğünüz gibi ekranda da yine müziklerimizi görüp doğrudan doğruya aracımızda da Deezer'ı kullanabiliyoruz. Bu arada onu söylemeyi unuttum. Onu da mutlaka bahsetmek istiyorum. Desteklenen şarkılarda arkadaşlar Deezer üzerinden o şarkının sözlerini de görebiliyorsunuz. Bence bu da çok güzel bir özellik. hani ben bu şarkıya eşlik etmek istiyorum diyorsanız o an söylenen kelimeyi de veya cümleyi de dahil olmak üzere dizler üzerinden doğrudan doğruya o şarkının sözlerinde görebiliyorsunuz. Bence de bu çok güzel bir özellik olmuş. <gülüyor> Gelelim Deezer'ın fiyatlarına arkadaşlar. Şu anda ekranda görüyorsunuz. Deezer'ı ücretsiz olarak dinleyebiliyorsunuz. Onda bir sıkıntı yok. Onun için herhangi bir ücret ödemenize gerek yok. Ve burada tek durum sadece reklam gösteriliyor. Aralarda müziklerin arasında size bir reklam da dinletiliyor. Ama eğer ben Premium abonesi olmak istiyorum. Yani reklam dinlemek istemiyorum diyorsunuz. 17.99 TL'ye aylık olarak abone olabiliyorsunuz. Deezer'ın bir paketi daha var. Aile paketi. Aile paketinde 6 kişiye kadar o aynı hesabı paylaşabiliyorsunuz. Bunun fiyatı ise 26.99 TL aylık ücretler. Bence fiyatlar gayet makul arkadaşlar. Ve benzer yani platformlara baktığımızda üç aşağı beş yukarı bu fiyatların olduğunu görüyoruz. En azından Türkiye için verilemeyecek bir rakam olmadığını düşünüyorum. E, 26 liraya 6 kişinin kullanması gayet güzel bir seçenek olmuş bence. Evet arkadaşlar bu videoda sizlere Deezer platformunu anlatmaya çalıştık. platformu ile ilgili merak ettikleriniz varsa bu videonun altında bizlerle paylaşabilirsiniz. Çok seviniriz. Hepsini okuduğumuzu ve tek tek yanıtlayacağımız konusunda